Son dönemlerde Metaverse olarak karşımıza çıkan değerlerin Geçmişte birer Ütopya ürünü olduğunu unuttuk Çünkü pek okumuyoruz aslında Krişan Kumar'ın yazmış olduğu Ütopyacalık kitabının içerisinde biraz vakit geçirmiş olsaydık ta eski tarihlerden bu yana insanlığın yaşamın ötesinde daha iyi bir yaşam adı altında hep bir başka yere gitme arzusu olduğunu görürdük. Öteki dünya asıl itibariyle hep arzu ettiğimiz şey bir cennet ama cennetin mutlak surette bir hesaba dahil olması çok işimize gelmiyor olsa gerek. Gelin bu hafta sizlerle beraber uzun zamandır yapamadığımız satır arasında başlangıcımızı Metaverse kavramının içinde ve derinliklerinde var olan Ütopyacılık anlayışıyla anlamaya çalışalım ve içerikte bize satır aralarında ne söylenmiş aslında onlara bir bakıyor olalım. Ütopya kavramıyla başlayalım kitabımıza. Ütopya hem hiçbir yerdir utopya hem de iyi bir yerdir öltopya. Mümkün olmayan için ancak insanın bulunmak için heves ettiği bir dünyada yaşamak. Ütopya'nın kelime anlamıyla özü budur diyor yazarımız. Ütopya diyarı onu ilk defa adlandıran ve betimleyen kitabıyla Sir Thomas More tarafından 1516'da keşfedildi diyor. 1516 tarihleri Osmanlı Devleti'nin bütün dünyada önemli hakim güç olduğu bir dönem hatırlarsınız. Dolayısıyla Avrupa ve Batı dünyasının İslam'ın gelişi karşısında İslam'ın içindeki en güzel değerleri yaşıyor olmalarına karşı şaşkınlıklarını bir ideal oluşturma derdiyle Ütopya'yı içten içe hissettiklerine dair bir ipucu sunmakta bizlere. Batı dünyasının hem hiçbir yer hem de iyi bir yer olarak kavramlaştırmış olması Müslüman dünya içerisinde var olan yarınlara ait cennet duygusunun onları bu dünyada da iyi birer insan haline getirdiğine dair inanç gittikçe kökleşirken aslında metaverse'ün uzak zaman daha geçmiş zamandan bakılsa İslam dünyasının o içindeki güzel ahlakı olan hassasiyetin dönüşe dönüşe bugünlere geldiğini göreceğiz. Peki Metaverse bu denli tuhaf bir hale bölünürken acaba biz İslam dünyası olarak tuhaflaştığımız için mi karşı tarafında ideal ütopyasını bozmuş oluruz? Asıl ona bakmak lazım. Zira kitapta şöyle bir ifade var Ütopya'nın değeri güncel uygulanabilirliğinde değil olası bir gelecekte olan ilişkisindedir diyor yazarımız yani böyle olsa iyi olur anlamıyla güncelde bunun uygulanamayacağı olan inanç elbette ki o tarihlerde şimdi ise onu güncelleştirme derdindeyiz bizler yani Metaverse'ü kurgulamış olan zihniyetin ta geçmişten beri var olan duygu dünyası bu. Yazar bu duygu dünyasını sadece 1516 ile sınırlandırmaz. Hatta daha da eskilere gider şöyle bir ifadeyle. Bu kadarıyla bile bizzat Atlantis bir ideal toplumdur. Ancak zamanla tam da Kortuğu başına geldiği servetle ve hakimiyetle kibirlendi. Ve doğudaki Akdenizli komşularını hükmetmeye kalkıştı. Bu da onu Antik Atina devletiyle çatışmaya soktu der. Dolayısıyla Antik Yunan'ın asal itibariyle oluşturmak isteyen hani ilk bölümde gelmiş olan Ötopya yani Europa Avrupa fikriyatına yaklaştıkça ve birlik duygusu oluştukça gereksiz bir kibirle doğu-batı ayrımına girmeden hakimiyeti batının İslam karşısındaki asli duruşunu yeniden kurgulayabileceğine dair bir ibaredir. Şu gelmiyor aklınıza? Bugünlerde doğu toplumları olarak özellikle İslam toplumunun batı dünyası karşısında ne yapabiliriz arayışının 1500-1600 yıllarda etkin bir şekilde batıda yaşandığını görürsünüz. Peki Batı'dan bunun çıkışı bilimle oldu, parayla oldu diyerek siz de o para bizde olsa biz de öyle oluruz mu demektesiniz. Ne yazık ki durum öyle değil. O gün ne yapıyorsak, bugün aynısını yapsak konu baştan sona çözülüyor olacak. Hem de kendi adımıza değil, Batı'nın da kendi selahiyeti için geçerli bir sebep bu. Bu hakikat bizleri hakiki bir sünni yaşama götürecek elbet. O kadar derin, detaylı ve gerçekçidir ki bin yıl inancı bile bu Ütopya kavramına inanmış insanlar arasında tabiri caizse mezheplerden bir mezhep olmuştur. Yani Metaverse kavramı geçmişte o kadar detaylı incelenmiştir ki içinde farklı görüşler vardır. Bir tanesi de bu bin yıl inancı görünüşte ideal bir insanlık durumu olarak geçmişin ve geleceğin cenneti düşüncesiyle bağlantılıdır. Hem altın çağıdır ve yeni devirdir. Hem ilkel cennettir ve vaat edilmiş topraklardır. Bunlarla ilişkili inançlar da hareketler de durmadan iki kutup arasında salınmakta, bin yıl inancına aşırı muhafazakarlık ve aşırı radikallik özelliklerinin her ikisini de bin yılcılara katmaktadır. Bin yılcılar bu dünyanın ve tarihsel zamanın sonunun eli kulağında olduğuna inanırlar. Altın çağ, yeni devir, bin yıl, size uzak kelimeler değil bunlar. Batı dünyasından çok doğuda hadi toparlayalım kendimizi diyenlerin çağ geçmişte var olan antik Yunan düşüncesiyle bunu yaptıklarını bu kitabı okuyanlar hiç şaşırmadan görebilirlerdi. Evet bugün şunu görebiliyoruz. Bu bin yıl inancının içerisinde yaşadığı bin yıldan nefret eden bir batı toplumu var. İslamsa nefret üzerine değil, sevgi, muhabbet ve ümit üzerine kurgulanmıştır. Ümidi yok eden her anlayışın karşısında ümidiyle gerçek bir panzehir üretir. Biz bugünlerde kendi zehrimizi kendimiz üretiyoruz. Pek de farkında olmadan. Zaten metaverse'ümüzü kurgulamışız. O gözlükler olmadan. Bunun mükemmelliğiçilikte bilgisi var mı diye sorarsanız eğer bir cevabı var yazarımızın. Ütopya imkansız bir mükemmellik halini anlatmaktadır. Ama bir anlamda insanlık için erişilemeyecek bir hal de değildir diyerek ta o günlerden başlayan bir serüvenin amaçlar doğrultusunda yaşamsal ilkelerle adım adım bu günlere ulaştığını gösterir. Bin yıl hem haksızlıkları tamir edecek hem de kötüleri cezalandıracaktır. Başında anlattığım esas konuyu kaçırmış olanlar için ya da hadi o kadar mı diyenler için ütopik bu ütopya algısı diyenler için el cevap yazarımız söylemimizi doğrulamış olur. Evet, bin yılcıların her birisinin söyleminde haksızlık ve adaletsizlik vardır. Çünkü en büyük haksızlıkları kendi yaşadıkları inanca yapmışlardır. İnanç terminolojisinin kökünden doğan bu ütopya anlayışı bugün inançsız bir toplumun kurgusu için kullanılmaktadır. Öyle ki ideal kentten bile basteler ütopya. Tanrısal düzendeki makrokozmik sisteme mikrokozmik yansımasıydı der ideal kent için yazarımız. Binaları, yasaları ve kurumlarıyla ilahi ahengi yeniden üretmeye çalışıyordu. Tüm ideal kentler Campanella'nın Ütopya'sına verdiği adla Güneş ülkesi olmayı arzuluyordu. Ya da yeryüzünün ideal kenti Agustin'e takiben Hristiyanların farz ettiği gibi Tanrı kentinin bir taktiği olmalıydı. Bugünlerde metaverselerin bir Tanrı kent kurgusu ve olgusu yok elbette. Ama olayların çıkış yerine gidiyorsanız yine dönüp dönüp şu din hakikatine gelmiş olduğunuzu görüyor olacaksınız. Durum o kadar çetrefilleşir ki bu konuda yazarımızın şu ibareleri bizlere o karmaşayı da açıklıkla ifade eder hale gelir. Ütopyacıları bir araya getiren ve onların teorilerini diğerlerinden ayıran az çok sabit bir maddi bolluk, toplumsal kaynaşma ve bireysel tatmin sağlamanın önünde insani, toplumsal veya doğal herhangi bir engel bulunmadığını farz etmeleridir. İnsanın dünyevi bir mükemmellik yakalaması önünde ciddi bir engel ya da Kalıntı, kalın bir duvar yoktur. Kıtlığın üstesinden gelinebilir, çatışmalar sona erdirilebilir, ahlaki ikilemler ve psikolojik bulanımlar çözümlenebilir. Kısacası insanlar, Tanrı olmasalar da Tanrılar haline gelebilirler. O halde iki yakası bir araya gelmeyen ve toplumsal olarak parçalanmış bir dünyadaki iktidar mücadeleleri olarak anlaşılan siyasetin ne gereği var? Ütopyacı teoride siyasete karşı sıkça rastlanan küçümseyici tutum, ondaki mükemmelleşebilirlik inancının mantıksal uzantısıdır. Evet, bugün herkesin politikleştiği, herkesin asli ve insani siyasetten uzaklaştığı bir devirde, Metaverse bizi bozan değil, bizim bozulduğumuzun reklamı aslında 500 yıldan beri, Anlatıldığı üzere. O son Ütopya bir tür olarak Yunan kültür toprağı üzerinde yükselir, başka hiçbir yerde yükselemezdi der. Bu tespitle bağlantılı olarak Ütopyacı gelenekte Platon'un büyük öneminin kabulü vardır. Öyle ki, Platon'u Ütopyacı olarak görelim ya da görmeyelim. O türün atasıdır ve daha sonraki Ütopyalara yön veren temeli kurmuştur. Buna karşılık i̇mam Gazali Hazretleri'nin Ütopya'sıysa bir gerçektir. İdeal toplum Medine'de zaten kurgulanmıştır. Batı bu ideal kurgunun peşinde ideal olunamayacak bir ümitsizlikle Ütopya'nın altını çizer. Bugün Metaverse zaten inançsızlaştırılmış, inançsızlığı kabullenmiş bir toplumun yine Medine sokaklarındaki medeniyet arayışı aslında onlara göre bilinçaltı, bize göre nefsin bile aradığıdır. Nefis bu, hep kötü ister ama en kötüsünün kendine zarar vereceğini gördüğü anda iyinin içindekini kötü bir şekilde yaşayarak faydayı almaya bakar. Yönlük eski zamanı Thomas More'dayız. 1516'da Ütopya kelimesini uydurduğunda sadece yeni bir kelime değil, yeni bir biçim icat etti diyor yazarımız. Onun Ütopya'sı kendinden önce gelen klasiklerde ve Hristiyan dünyasında görülen herhangi bir eserden farklıdır. Yani Hristiyanların içerisinde... Bir yenilik arayışı budur. Ya da yeniliğin olgu karşılığını arayan adam diyelim daha doğru tabir ve tasvirle Batı dünyasının dışında ütopyacı gelenek ve düşünce yoktur. Ne güzel tam da bizim anlattığımız buydu zaten. Batılı olmayan toplumlarda genellikle dini evren tasvirlerine iliştirilmiş... İdeal toplum örneklerinin ya da insanlığa dair mükemmellik hayallerinin değişik türlerine bolca rastlanır derken yazarımız sanki bizim adımıza yazmış olur. Üstüne başka bir şey söylemeye gerek duyulmaz. Yakın dönem yazarlarından biri olarak George Orwell'ın bu konudaki beyanatını yazarımız şöyle alır kitabına. İnsan imgeleme tüm çağlarda sürekli kurcalayan bir adil toplum hayalinden söz etmiştir. Arthur Koster, İtopya'yı en derin ve en eski söylencesel inançlarla beslenen bir imanın ifadesi olarak görünüyordu. Tüm İtopya'lar söylence kaynaklarından beslenir, toplumsal mühendisin tasarımları Eski metinlerin yenilenmiş baskılarından ibarettir. Hep söylediğimiz gibi. Nefistir, Hz. Adem'den beri aynı. Ruhtur, yaratıldığı günden beri aynı arayışın içinde. Dünyadır, dön baba dönelim. Baştan sona hep aynı hikaye. Hikayelerin arasında bizi bunu renklendirme çabamız. Metaverse'ün içerisinden doğacak yeni bir bedbahlığın değil, bedbaht bir nefsin yeni bir sonucu olarak karşımızda. Ama içinde hakiki ütopyasına adil bir metaverse kavramı dahilinde anlatılabilecek bir mecrada sunmakta mı? Bir doğana bakmamız lazım. Düşünürler, ilerlemenin sadece bir doğa ve insan toplumun yasası olmadığı, nihayete yaklaşan aşamaların çok yakında yaşadıkları çağda olduğuna inandılar. Ütopyacıların hayalleri gerçekleşmenin eşiğine gelmişti, dediklerinde yıllar yıllar önceydi. Ama Ütopya kavramı, Batı dünyası için her zaman İslami değerlerin yaşam biçiminde elde edilmiş avantajlara çabucak ulaşabilmekti. Bugün Metaverse, bu dönüşümde Batı'nın karşısında İslam'ı hakikatle yaşayan bir toplumun nadirliğine kıyasla inançsızlık üzerine eğilip bükülmek mecburiyetinde kaldı. Metaverse, eğer bugün doğuda hakiki bir İslam inancı yaşanıyor olsaydı eğer, kesin ve katiyetle inancı merkezi alan bir anlayışla kurgulanabilirdi. Bir başka bakış açısıyla yazarımız şöyle bir ifadede kullanır elbette, bu da bizim söylemimizi biraz daha kuvvetlendirir. Ütopya modernizmle beraber doğdu. Rönesans ve reform dediğimiz düşünce ve eylem patlamasının ürünüydü. Ütopya, Rönesans düşüncesinin ayırt edici özelliği olan helenci akılcılıkla protestan reformculuğunda bir çıkış yolu bulan batı hristiyanlığının demokratikleştirici itkisini harmanladı. Evet bu harmanla başladı her şey ama batı da kaydı doğu da kaydı. Birbirine doğru değil, çok başka bir yere doğru. Ez cümle derdimizi anlatırken sonda şu ibareyle meseleyi biraz toparlar. Akıllarda soru işareti bırakarak devam ederiz yolculuğumuza. İşte Ütopya'nın katkısı, bu arzu unsurudur. Ütopya mevcut gerçekler üzerine inşa edilir ancak ona mahkum kalmaz. Gerçekliğin tarafsız ve bilimsel bir tür yansıması olmak... İlkesel olarak ona yasaktır. Bazı eğilimlere itiraz edip bazılarını kayırarak hem tercih edilebilir hem de olası bir gelecekten yana ağırlığını koymak ister. İflah olmaz bir biçimde partizandır. Şu anda olup bitenlerin çoğu kendi dürtü ve devinimlerine bir ırkılsa yeryüzünde cennet değil, cehennemi kurabilecek denli etkili güçlerin eseridir. Metaverse bugünlerde ziyadesiyle bir cehennem algısıyla anlatılıyor. Hakikat bizlere sahte bir dünya vaat ediyor. Ama anlatmaya gayret ettiğimiz gibi o sahte dünyanın anlayışı ve algısı aslında bir inançtan o inancın yaşam biçimine karşı dünyevileşerek o zevki tatma arayışından doğuyor. Hristiyanlar böyleydi. Müslümanlar sünnetullah'tan uzaklaşıverdi. Karşımızda basit bir gözlük, basit bir metaverse ya da bugün Kompletorius'un anlattığı gibi bizim zihnimizi bir kontrol etme mekanizması yok. Zihnimiz çoktan yaşamdan uzaklaştı. Zaten kendi kendimize berbat ettik. Hakikat metaverse sadece bu işin anlamlandıran noktası oldu. Detaylar var, incelikler var elbette. Başka bir yerde Başka bir videoda daha uzun uzadıya konuşmak mı isteriz elbet. O da dinleyicinin sabırsızlığı mecburiyetince böyle kısaca. Ne yapalım? Bu kadarıyla. Haftaya yeniden görüşmek üzere. İnşallah. Kalın